Buraya ağırlık birimlerini birbirine çevirmeye ilişkin iki tane soru yazdım. 3 kilogramı miligrama çevirmek istiyorum ve 4 tonu onsa çevirmek istiyorum. Bu metrik sistemde, bu ise Amerika'da kullanılan sistemde. Şimdi videoyu durdurarak bu işlemleri kendi başınıza yapmayı denemenizi öneririm. Bunu çözmeye başlamadan önce bu kelimelerdeki ön eklerin ne anlama geldiğini düşünelim. Bu, 3 kilogram. Biz bunu miligrama çevireceğiz. Daha önce kilo ön ekinin bin anlamına geldiğini öğrenmiştik. Mili ön eki ise 1 bölü bin anlamına geliyor. Yani bir gramın binde biri. Önce kilogramı grama çevirelim. Kilogramdan grama gidelim, daha sonra da gramdan miligrama gidebiliriz. 3 kilogram eşittir 3 çarpı 1000 gram. Yani eşittir 3000 gram. Burada kilo yerine 1000 derseniz 3000 gram. Gramı nasıl miligrama çevirebiliriz? Az önce burada 1 miligramın 1 bölü 1000 grama eşit olduğunu söylemiştik. Bu ifadeyi şu şekilde de düşünebiliriz. 1 gram eşittir 1000 miligram. Bunu aklımızda tutalım. 3000 tane gram var ve bu gramların her birisi de 1000 miligrama eşit. Yani bu eşittir. 3000 gram çarpı, bu gramların her birisi de 1000 miligrama eşit. Bu işlemin sonucu bize kaç tane miligram olduğunu verecek. Peki bu neye eşittir? 1000 çarpı 1000, 1 milyon eder. Demek ki 3000 bin çarpı 1000 bin de 3 milyon eder. Bu çarpma işlemini şu şekilde de düşünebilirsiniz. Burada 3 tane, burada da 3 tane 0 var. 3 kere 1 3 eder. Arkasına da 6 tane 0 koyuyorum. 3 milyon miligram. Aynı şeyi şimdi burada yapalım. 4 tonu ons'a çevireceğiz. Bunu yapmak için önce tondan pound'a geçeceğiz. Daha sonra da pound'dan ons'a geçeceğiz. Bir tonun 2000 pound'a eşit olduğunu biliyoruz. 4 ton eşittir. Bu tonların her birisi 2000 pound'a eşit olduğuna göre, 4 çarpı 2000, bu da eşittir, 8000 pound. Biraz sağa kaydıralım. 8000 pound. 1 Pound'da kaç tane ons var? 1 Pound'un 16 Ons'a eşit olduğunu biliyoruz. Demek ki 8000 Pound, bu Pound'ların her birisinde 16 Ons olduğuna göre, 8000 çarpı 16 Ons'a eşittir. 8000 çarpı 16 nedir? 8 çarpı 16, 80 artı 48'dir. Yani 128. Ancak biz 8 ile değil, 8000 ile çarpıyoruz. Demek ki, 128 bin ons. Dört ton, bir sürü ons ediyormuş.